Hey Freud, hey, Freud. <gülüyor> İnce zekler, yüksek standartlar O kadar çabaladım ki götümden akı yeter Anetim de oldu birden ısrar Horoz pundan değil hayır çabalamam da Pradı, usta sar bize oradan mı vit özel elemanlara hadi hadi hadi zaten başından beri başarı eşittir ter çaba emek hepsin sır sır vit biliyorsun zaten bunu sende çobalabık sadece bundan ibaret değil Tabii ki de senere mi verdim ama kimse görmedi bunu neyi sorgula yayın da bende sorgulayacağım en büyük şey bu şey bu şey anla anla Çabaladık ter emek ve sarf ettik bunları Sen yoktun tabii ki, sen görmedin tabii ki İkisinden beri, kesin kesin Ha, biliyorsun zaten bunu Şimdi giyiyorum Jordan ama eskiden kineriksiz Ha, Eskiden montum bile RCV2 de Montum bile yoktu ama dostum kimse bunu görmüyor işte neden bilmiyorum anlamıyorum Kafam sikili bunu anlatırken morum Etim küfürler sadece birilerine batıyor Oysa Oysa, oysa sokak kötülerle lale dolu Uyuşturur işte herhalde ikisini de desem Anlamadım ki o da para için yapıyor ya. Onları suçlayacak ki amanakoyim Değil mi? Hükümeti her salmış zaten İşine gelince yok işte sen fetöcüsün yok bundan ne sikerim amanakoyim What the fuck yani Birileri what the fuck demeli bu olaya hadi Dilerim beraber hadi hadi, hadi. Ayağa kalk Ayakan emek ve çaba eşittir başarı da. Ja barn up come pani. Ba it ist Evet.